Merhaba JT Scott I'm Hoş geldiniz. Bugün sorularınıza cevap veriyorum. Good times. İyi zamanlar. Tamam arkadaşlar, bize birkaç sorular sordunuz ve bu ciddi sorular bu arada ve Umarım. Yok, eminim. Okay. I'm naming Emin değilsin, Jitsy'sin. I didn't evet arkadaşlar oraya. lütfen abone ol videoya Instagram'da takip yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. ve yeah, yeah, yeah. videoya Tamam mı? Evet. İlk soru soru Ramazan. Süki Ramazan. nasıl bir izlenim bıraktı? I'm lost. What sizde nasıl bir izlenim bıraktı? <Gülüyor> Are you to sizden nasıl bir izlenim? Are leave you? Gerçekten çok e, karışık. It's Pide. confusing. karışık, oh. karışık <gülüyor> <gülüyor> uh, çünkü gerçekten çoğu Türkler yani çoğu Süklüler çok iyiler hı hı. ve samimi insanlar. Ama bazıları var gerçekten çok salak. Özür dilerim ama çok salak. Yani mesela. Insana... Ama sorry, bence yani her yerde öyle yani. Yani tam nereden doğru, geldiğin doğru. değil. Hı hı. Sadece insanlara göre değişir. Evet yani. doğru. O yüzden yani, normal. Normal işte ama yine bazıları var ama gerçekten bazıları var. It's not like everywhere bro. Like it's not everywhere because some of these guys you said are salak, like they love what you do. I'm I just I don't know why they do that. They just want to be like they just want you they just want to troll you. For example there was a guy that insulted us in the comment section then I replied them. Then his nemesis reply was like really good. Evet şimdi diyor ki çünkü bazılar bilerek bir şeyler yapıyorlar yani bilerek kötü yorumlar bırakmak için sadece bırakmak için bırakıyorlar çünkü biz cevap verdinde böyle tekrar sami cevap veriyorlar yani böyle yok ya gerçekten size seviyorum falan diyorlar. O yüzden merak ediyor bazen yani neden ilk sorum ilk yorum bıraktın o zaman neden öyle bir şey yapsın falan diyor yani mesela bize ilk şey yapan insanlar var ondan sonra tekrar geliyorlar özür dilerim ya ya sizi çok seviyorum ama bize ilçilik yaptın az önce yani o yüzden karışık dedim. Evet, evet, yani, <gülüyor> next question orange misiniz? Evet, evet, öğrenci Maalesef Doğan. Ben öğrenci olmak istemiyorum ama okul beni bırakmıyor e Egoist <gülüyor> <gülüyor> JT 100 bin abone <gülüyor> <I> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi açıklayayım mı? Yok ya, 100 bin <gülüyor> abone olunca açıklayacağım Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Ya Baran, e, benim adım değil de ya senin ne okuyorsunuz? ne okuyorsunuz? Ben elektrik Ben okuyorum. Ben turizm Evet ben de Lefik Minds okuyorum. Size great Turkish rap Ha who is the master of Turkish, Turkish rap? Ad yani Ceza. ceza. is bana da Ceza. ceza. ceza. Siz kabul ediyor musunuz? Ceza. ceza ikinci Ezel ha. Veliniz tüm cevaplar doğru mu? Evet doğru. O da. All the answers you have replied all the questions you have replied to are right. Yusuf, okay. Talha, En sevdiğim iki ülke. Hı. Hı. Your two Almanya ve Türkiye. Yani Nijerya hariç, değil mi? Nijerya, Nijerya hariç. Alman ya Türkiye. Ben Kanada, Avustralya. Ben Kanada ve Almanya. Hmm. Evet. Hmm. İzlediğiniz Türk YouTube kanalı var mı? Larry Türk YouTube kanalları var mı? Tepki Kole. Tepki bazen sometimes sorry. Evet. Ben çok izledim. Dur. Ee, kafalar. Ha, söyledin. Kafalar. No, ha, kafalar. Ha, Merve Merve Yalçın. İki kaç kere izledim. <Gülüyor> o da şey de... Merve Bella. Bella Bella. The Boss kanal. The Boss. Ee, Siz çok izliyorsunuz Allah <Gülüyor> Allah. Şey. Erenci'den. <Gülüyor> <Gülüyor> um, Apocaya izledim birkaç Erin kıştan Ridvan çakmak. Evet ben çakmak. Çakmak. Çakmak sigara, sigara <gülüyor> <bir> şey. <Sevgili gülüyor> Sen çıkmak istiyor. <gülüyor> ee, ve evet o kadar. <gülüyor> Fatih Çakır Abone olduğun YouTuber'ları gösterir misin? Oo Bir video olarak yapabiliriz? Can review Can review the YouTubers the channels that Çok <Gülüyor> no that we are subscribed to. subscribed to. video olarak yapar, yapacağız <gülüyor> ama, <gülüyor> ama en çok evet. Amerikalı, İngilizlerli YouTubeler izliyorum, Australia falan. Yok yani ama onlara biz abone değiliz yani jet olarak bazı YouTubeler yani çok YouTubeler. Beni ben mi daha çok seviyorsun Ömer? Ömer kim sen kim? Wow! Wait. Yok ya. Nereni bilmiyorsun? Eren. Eren. Eren. Evet. Do I can't remember. Eren, really? hey, Among Us. Eren on Among Us. ama değil mi? Bo Ömer birden fazla soru sorabilir miyim? Şu an sordun. Ne? Cara as fazer a Bu Dizojener Bir süper kahraman olmak isteseydin ne olurdun? Um Thor. Super super hero. If you be super Thor. Thor çünkü en güçlü yani Gerçekten Ah oh, Flash. Oo, ben de onu söylemek istedim. Flash, Flash. Flash. Yani bir saniye de her yerde olabilirim. Ha, çok iyi ya. <gülüyor> İkili gö gördünüz İçilik. mü? Kesinlikle gördüm. Tabii ya ben Michel ya. Tabii ha. ki ya evet. Bir dakika ilk, üçümüz. DNA'larımız yapar yok yaşadıklarımız sonra söyleyeceğiz. Tamam. İçli gördünüz mü? Ben kesinlikle gördüm. Yani üç defa falan gördüm. Yani bu YouTube'un dışında diyorum. Çünkü YouTube'da on YouTube every day her gün ama yani YouTube'un dışında evet gördüm. İlk defa ben yeni geldim Kibris'a üç dört yıl önce. Okula gidiyordum ve bir çocuk gördüm. O daha önce gördüm okulda ve durakta gördüm. Yani o yüzden onun yanına gittim. Onu tanımıyordum, o da beni tanımıyordu. Ama onun yanına gittim. Yani evet gördüm okula diye falan. <gülüyor> okulda falan diye. Onun yanına gittim, oturdum. Bundan sonra birkaç saniye kalktı, başka birinin yanına gitti ve onlar arkadaş değiller ama Türk ondan sonra ben böyle tamam yani ne oldu çünkü ben gerçekten çalıştım. Evet, yani ona konuşmaya çalıştım onla yes I wanted to talk to him when I went to I went to sit beside him then he stood up and went to sit beside another person. Ama otobüste deydik şu an duraktaydık ve ondan sonra o otobüse bindi ben de bindim yani anladın mı aynı otobüse bindik ondan sonra okulda beni tekrar görünce şey diyor. dilerim arkadaşlar biz aynı okulda aynı okul eee da olduğunuz yani bilmiyordum ve ben şey bakıyorum ya ne alakası aynı okulda e, daha oldum, daha oldum, daha oldum. Daha oldum. yani başka birinin yanına gittim ve o da bizim okulda değildi. ve Türk'tü yani değil mi? O yüzden o bilmiyorum milçilik mi milçilik değil mi? Yani bilmiyorum. Ve tamam bir dakika bir daha söyleyeceğim. <gülüyor> Yor yordayken yor yoda yürüyordum bir Kazak arkadaşlarımızla yürüyorduk Milano onlar evet yürüyorduk. Ondan sonra bir adam böyle beni itti tamam mı? Yani yola doğru itti. Yani kenarda yürüyorduk yola doğru itti ben ne oluyor falan dedim. Yani neden itsin falan dedi. Şey diyor e, düzgün yürü diyor ben düzgün yürü ne yani Tabii ki düzgün yürüyorum. Yok şey diyor. Yok ben bu yani bu bu yol benim için bu benim ülkem'' diyor. Atılıyoruz. Evet evet. Ondan sonra ben şey dedim. Yani senin yol ne? Yani senin ülken ne? Yani insanım <gülüyor> burada yaşıyorum. Buraya okumak için geldim. Yani böyle burada yürü burada yürüme falan demesin. Sonra şey diyor. Sen her ne şekilde yürümek istiyorsan ülkeden yürebilirsin falan diyor. Ondan sonra şey diyor ben polisi arayacağım falan diyor beni korkutmak için çünkü ben de kavga etmek istedim. yani öyle çok. <gülüyor> <Have you> ever... <gülüyor> yeah yeah yeah yeah. My uh, mind was actually once. We waiting for the school bus at the bus stop, right? So I was with Jan, like two. I don't know if you were there that morning so there was this guy dressed in suits right I thought okay this guy so he was coming but you, um Jansai was facing like was facing me so she was backing the guy hmm. and so she didn't see the guy coming so I I kind of like um you know elder and so the guy wasn't hitting then the next in the bus came the guy just looked at me and was like you fuck you no Jansai was like just relax I was like like why like why like i did you a favor so you won't eat someone or i did you bought a favor mm -hmm. so they won't be argument give me right Then the next time i was like fuck you like or nela nela i like what well, i don't know if that's racism or not but definitely it is because there were a lot of people there i was the one targeted for no reason at all you know and on youtube the question of catch centimeter oh. some give you the stress of Of translating, you know the, so I think maybe you should talk on that. The racist question if you don't know. Okay. Benim için kesinlikle yani. Hiçlik. Um, limandaydım birçok geç. Yani bir yıl falan. Numara. geçen yas? Yeah. Panda. Yeah. Um, limandaydık akşamda benle bir tur kızla. So oturuyorduk ve bir şerefsiz geldi. <gülüyor> dedi ki <gülüyor> Aa, dedi ki, um, yani Türkçe büyü bil, yani bilmediğim diye sandı ve kızlar konuşuyor dedi ki um, se, um, bu bu zenci Türkçe biliyor mu Öyle sordu kıza ve panda yani kızmayı başlamak istedi yani neden öyle diyebilirsin diye ve Türkçe olarak yalan söyledi yani Türkçe bilmiyor diye Çünkü yani ne yapacağını görmek istedik <gülüyor> ve sonra dedi ki ben zencileri zencileri sevmiyorum ya yani. neden tak neden takiliyorsun bunlarla dedi ki oh, sonra kız dedi ki ona git dedi yani artık git ama gitmek istemedim sonra ben de <gülüyor> yani ben hiç sakin değilim yani bu şey böyle bir durumlarda ve ben de kalkmak istedim yani kanka git git dedi siktir git dedim yani Sonra kavga etmek istedi ve insanlar gidiyor Öyle, öyle gitti. Tamam. Gizem. Bile, aynı. Aynı şey. Yani onlar, onlar eke, yani kavga, kavga etmeye gittiler. Evet, biz çektik onlar yani gerekiyor. Same thing with Sila. Ah, Silah, silah, silah evet aynen aynen. Yani her zaman oluyor ya biz alistik yani zaten. Alistik zaten. Dımandaydık ve ah o çok kötü. Çok kötü. Neyse ev arkadaşlar o yüzden bazen siz tabii ki çoğu yani çoğu Türkler gerçekten mükemmesiniz ve yani doğru şeyler yapıyorsunuz bize yani bize doğru davranıyorsunuz iyi davranıyorsunuz. İmkanımızla bir after oldu. Çok iyi ki. Yani her zaman ama biz alıştık zaten o yüzden. Evet. O yüzden siz bazen şey diyorsunuz. Yani Türkler hiç öyle bir şey yapmıyorlar. Bütün Türkler ilk, yani, ilkçi falan değil, falan diyorsunuz. Yani tamam siz belki yanınızda yapmıyorlar. Yani bazı şerefsizler belki yanınızda yapmıyorlar. Ama bize karşı yapıyorlar. Yani biz her gün bir şey yaş yani bir şeyler yaşıyoruz, bir şeyler karşılaşıyoruz ee, karşılaşıyoruz ve e herkes için konuşamayız yani konuşamazsınız yani konuşamazsın çünkü herkes farklı farklı her yani bu kötü olabilirsin iyi olabilirsin ve ona iyi olduğunu yani düşünebilirsin ama aslında iyi değil yani o yüzden herkes için konuşamazsın. Yani bana göre bana göre ben bir şeyler oldu yani bana. Anladın mı O yüzden şey diyorsunuz ama bütün Türkler falan yapmıyorlar. Just yani ben böyle. No, you're talking about YouTube. like I like no Turkish racist no Çünkü biz bize Oluyor yani size, size size size olmuyor yani bize uyuyor. At least we are not as racist as Evet. like yani, Evet ve evet. bazı evet. şey, bazı insanlar hala bize şey diyorlar. E, biz şey kadar ilkçili değiliz. başka kadar, Avrupa kadar içli değiliz. Kondun şey, Yani ilkçilik, ilkçilik yani. <gülüyor> Allah Allah. Cahil. Ama gerçekten Ama... çoğusunuz çok seviyoruz yani çok seviyoruz çünkü çok iyi bir, çok iyi insanlarsınız. Ama bazı şerefler yani böyle. Yani kötü küçük... insanlar kötü. <gülüyor> evet. Yani küçük şerefsizler var. Yani çok kötü. Neyse ve bunun hakkında da konuşmak istiyorum. YouTube'da yani böyle zenci kelimesini. Kötü anlamda söylemiyorsunuz bize anlattınız. 3 yıl önce, iki yıl önce, bir yıl önce böyle bir şey duysam dışarıda kavga ederdim. Yani ama siz anlattık yani anlattınız bize ve biz anladık yani kabul ettik tamam. Zenci kelimesi size göre ikincilik değil ve bize karşı ikincilik olarak kullanmıyorsunuz tamam bunu kabul ettik. Ama Bazıları zenci kelimesi bırakıyorlar. Direkt nigga kullanıp bilerek yani. Like this this is just be limited but really I don't give a fuck at this I just I just need to understand. Evet. not right. Yani belki yani YouTube <gülüyor> bu video'yu şey olabilir. Yani senin falan verebilir bu video ama gerçekten umumuzda değil. Çünkü gerçekten bunu anlatmak istiyoruz. Yani her gün yani bazı yorumlar görüyoruz ve böyle Bu ne, yani ne? lan? Yani mesela bugün hakkında konuştuk. yani Volkan Demirel. Volkan Demirel. Hı hı. O Demirel değil mi? Evet. evet, orada yani böyle kavga video'du ve altı klipte vardı. Evet ve altı klipte yani 10 klipten altı klipte kavga Virel. ediyordu, tamam mı? Buna göre biz şey dedik. Allah çok agresif bir insan yani çünkü yani, izledik yani. Yani göre konuşuyorduk ve gördük yani. Herkes çünkü benim Fenerbahçeli arkadaşlar da var ve bunu soyuluyorlar bize. Yani evet doğru agresif bir insandı ama yani şimdi daha şey yani daha sakinleşiyor. Bu kötü bir şey değil. Rooney Wayne Rooney biliyorsun çok agresif bir insandi ama şimdi sakinleşti. Yani öyle insanlar var ve son bir füsül because they make him annoyed. So he's like that. That's aggressive right? Like zaman full body yani. zaman does not me everybody should like yani ve bunun için şey diyorlar. Çok sakin volkan hakkında bir şey demeyin çünkü size kötü bir şey olacak falan yani... yani çok cahil yani cahil yani... yorumlar biz ne diyoruz onlar ne diyorlar yani Allah Allah yani ve yani öyle bir şey var hı hı. ve baz, başka bir şeyi de fark ettim biz başka youtuber'larla yani tepki kanal iz ve biz bir şeyler araştırıyoruz hmm. yani sizin research make research ki araştırıyoruz siz de öneri veriyorsunuz ve bazı ören, ören, önerileriniz yapıyoruz biz de araştırdıklarımızda yapıyoruz ama ondan sonra başka <gülüyor> başka YouTube kanal yapsa hmm bir şey bir şey bir şey görmüyoruz yani bir şey yok çok ha, iyi sadece bizim iyi. normal sade şey. sadece bizim kanımızda şikayet ediyorsunuz ama yok ama bir gün e, melek, melek melek yeni şarkı yeni şarkı çünkü. yeni, yeni şarkı. şarkı biz yaptık yani ama geç paylaştık e, <gülüyor> çünkü çünkü internetimiz evet, yani. evet ve biri yanında evi aynı yapsa siz de yapıyorsunuz. Ne bak Beyinsiz yani gerçekten. Sümeye gerçekten. ona yeah. çok kızdım ya. Gerçekten. Çünkü yani Geniş şarkı, evi yeah, yaptı, biz de yaptık. Yani o da diyor ki, tüm şey evi yaptıklarını biz de yapıyoruz. Ama normalde öyle değil yani. <gülüyor> Ama o, normalde ters, ters yani. Ters. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <gülüyor> ters şekilde oluyor ama çünkü şarkı yeni şarkı çıktı yani yeni şarkı çıktı ve aynı anda yaptık tepki verdik ama o bizden daha önce paylaş yani bu kadar evet. suçumuz bu yani, yani çünkü internet internet çok kötü o yüzden çabuk paylaşmadık I think we were making a video that day so we didn't share immediately evet ah evet hata sizin için video çekiyorduk o yüzden erken paylaşamadık yani gerçekten yani bazen ekranım yumuk bebekti onlar gerçekten. So to go. <gülüyor> Hello. Exactly. You, know, you guys should notice that we're dropping one videos. <gülüyor> one video <coughs> one video a day now. Like we used to drop three, two so you now. And that's because the only reason we are even still dropping one video by day is because of you guys that love us genuinely. Like you people that always there that supporters some day like when we start living together maybe we can start dropping too but we we a lot of G G G G tamam şey diyor e, yani fark edebilirsiniz yani artık bir video paylaşıyoruz günde bir günde bir video paylaşıyoruz ve yani eski eskiden 2 3 falan paylaşıyorduk. Ama gerçekten bazen de yeteniniz var mı yorum... da yapıyoruz. Evet. Evet ama gerçekten bazı yorumlar bize bizim moralimiz bozuluyor. E boz bozduruyor. Hı -hı. Yani bozuluyor. Yani moralimiz bozuluyor Hı -hı. bu yorumlardan yani yorulan, yor, yorumlardan dolayı yani Hı -hı. moralimiz gerçekten çok çok Düşük oluyor, düşürüyor ve e, neden bir video paylaşıyoruz? Çünkü bazıları bizi gerçekten çok seviyorlar. O yüzden biz paylaş yani paylaşmaya devam ediyoruz. Bazıları yani video paylaştıktan sonra direkt reaction falan falan falan ve çıkıyorlar. Ve çıkıyorlar. Yani bir reaction to şey şey şey şey çıkıyorlar. 15 Temmuz muz çıkıyorlar. <gülüyor> ve yani video bile izlemiyorlar biz bu videoyu yapsak ve böyle paylaşsak kimse izlemeyecek ama yazıyorsunuz ha bunu bunu yap bunu yap, reaction, bunu yap. reaction reaction reaction reaction yani videolarda hiç şey falan görmüyoruz ah şu an ne yaptı orada gerçekten <gülüyor> falan French Queensi ne yaptı j ne yaptı orada yani sayacak Öneri falan bırakıyorlar. Vur yap, bunu yap, bunu yap. Bir de eee um, şey IQ elmas, Bitcoin yapıyorsak her zaman eee um, şey Primji, Primji, Primji, Primji yani ne alaka? yani. Gerçekten Prim için yapıyorsak daha çok izlenme yani alabileceğin şeyleri de yapabiliriz yani. Yes, there, are, there are a lot of countries we can, we can like actually start doing their content and trust me guys, we still get views, to be honest. But we stay in Turkey, we speak Turkish, we love Turkish, Turkish culture? culture, Turkish soldiers, to, like tu, Turkish, Music. that's why we do this, all right? That's why we are still doing this, to be honest, right? But a lot of you guys still think we're doing this Because just for the money. And, and you guys don't keep the same energy for other content creators. Hmm. So, I mean, so this question itchilik Glory nösmü? Yes. To be honest, like it's painful sometimes when, when I go out with Glory and we talk about things like this. I'm sorry I'm gonna translate a lot. Yeah, when sorry, we talk I'm about things like this, like, we always really like, should we just stop doing this? But of course we have people who actually love us. When we are, I can't go out, you guys were there. Some of you guys were there and when we go on live some of you guys are always there but some of you guys you come to our live just to spam ve, ve bu soru gerçekten siz bilmiyorum ne için soruyorsunuz tabii ki bir dakika bir dakika herkes değil herkes <gülüyor> değil <gülüyor> ve yani gerçekten çoğunuz değil yani ta bazılar, bazılar bazı bazı insanlar konuş <gülüyor> yani'tan bahsediyoruz şu an yani ne için soruyorsunuz Aklınızda ne var, ne düşünüyorsunuz, kaç santim için soruyorsunuz, çok rahat, rahatsız edici bir şey yani çok saçma, ilenc. Like why would you want to know the size of another guy's dick? Ve ne için soruyorsunuz? Çünkü siyah siyah odun yani başka ülkelere sormuyorsunuz, yani Amerikalı bir çocuk sormuyorsunuz. Yani bir soru sor. Ben şeyin yorumlarına gittim. Yani diğer youtubeler. Evet. YouTube. Ladin. öyle bir şey görüyordum. Evet, Ladin'in Ladin'in YouTube'da şey görüyorum. Kaç santimetre, kaç cm? Çünkü centimekte. siyah oldun kesinlikle. Yani gerçekten. Yani çok saçma, çok çok saçma. Yani binsiz, ya. cahil. Gerçekten yani çok cahil insanlar yani gerçekten and um, another one I actually want to talk about don't ask us for religion. religion like it doesn't it doesn't concern you I remember we were on live uh, one day someone Raki. said just because you guys I are no Muslim, Muslims, I'm gonna unsubscribe because. if you guys think we are Muslims and uh, you if you guys are watching region, us because we our, you be, think we are Muslims, Muslims we are not all right and if you want to unsubscribe this we is the best time to do to it get the fuck off because if you if you actually think because of someone's religion is why you would support them then you're not doing what your religion teaches you it like religions was to teach you to live with your fellow human being with mm -hmm. respect yeah, that's humanity of, like But humanity right yani biz müslüman değiliz tamam mı müslüman değiliz ama yani, yani müslüman oğlun için Seninle arkadaş <gülüyor> when olmayacağım, when olmayacağım when falan yapmıyoruz ya da abone olmayacağım falan yapmıyorum yani <gülüyor> Türkiye'de Türkiye'de çok içerikler falan yapıyoruz. Tabii ki din yani konusuna girmek istemiyoruz çünkü çok şey yani olabilir çok olay falan çıkabilir yorumlarda, politika da siz fark ediyorsanız yapmıyoruz. Sadece böyle genel kültür falan yapıyoruz ve nedeni biliyoruz. Sizi çok seviyoruz. Yani Müslüman, Hristiyan falan umunda değil gerçekten. İnsanlık benim için en önemlisi bizim için en önemlisi ama buraya gelip siz Müslüman değilsiniz o yüzden abone çıkıyorum. O istiyor yani <gülüyor> öyle <gülüyor> yani <gülüyor> yani Müslüman Müslüman olduğunuzu düşünüyorsanız ve bunun için abone bize abone oluyorsanız lütfen lütfen çıkabilirsiniz. Lütfen bak lütfen. gerçekten gerçekten evet. ve yani çünkü, hala yani çok seviyorum ama çıkabilirsiniz çünkü ee... biz sadece insanlık in, evet insanlığı seviyoruz. Hayır evet. evet. din olarak değil. Evet. Bizi insan olarak seviyorsanız biz de sizi çok seviyoruz Evet. Insanlığı. Müslüman yani Müslüman insanlarım çok. Çok yani çok fazla. Benim evet. En sevdi markar aşım evet. Müslüman. So yani din olarak İcariyle. seçmek evet. istiyorsanız gerçekten çıkabilirsiniz yani. Yap evet. evet. evet. Sakin Yani sevgili Müslüman. O seviyede yani. ol. Yani gerçekten çok yani çok garip. Weird. Strange. So off. So off is weird. I mean guys, <gülüyor> evet. bu kadar bu kadar bu kadar yani <gülüyor> gerçekten aklendi akle indiğimiz zamanda e, çoğusunuz bize sevgi gösterdiniz çok destek gösterdiniz ve size teşekkür ediyoruz gerçekten sizi çok seviyoruz çok çok çok seviyoruz, seviyoruz. yani en yüksek seviye seviyoruz yani <gülüyor> Evet, gerçekten. Ece, Ece, Ece Mujde, Özge, Gamze, Yani çok far, çok çok. Arda, Arda. Emre, Ayben, been. I been. Burak, Burak. Ya Bura, ya. doğan doa, doa, doa, ya? Fiber test. Şelale şelale uh, Elul. Elul, Ekra Siz, sizi çok seviyoruz Mel. Sorry for... Oh <gülüyor> me <gülüyor> me yeah, yeah. Mel. Mel. Like I'm, a, I'm a fight you <gülüyor> though. be waiting. Zeynep Çapa. Zeynep Çapa. Sorry, <gülüyor> almost forgot Bir I Esra. <gülüyor> Bir dakika. Bir dakika. Gay. Yo Tabii ki Esra es deme demiyseniz ekstra evet. Gerçekten eren. Merveler, Evet çok seviyoruz evet. size, sizi ve yani adınız da yani. Sizin yani evet yani. siz biliyorsunuz daha daha daha devam edebiliriz. Çok mükemmel. Şimdi tüm ad um, adınız. Yani söylersek yani sabah kadar bit, bitmeyecek yani evet. evet, hepinizi çok seviyoruz. Evet. If you watch this to the end. Sonra kadar izleseydin. Sizi çok tamam. seviyoruz. Evet. Bir dahaki ya. daha ki sefere görüşene kadar. Barış. barış.